x'in eksi 5 küçüktür x küçüktür eksi 2 aralığında ortalama değişim oranı nedir? Burada x eksi 5. x eksi 5'e eşitken y x 6'ya eşit oluyor. Ve x eksi 2 iken de y 0 oluyor. y x 0 oluyor. Ortalama değişim oranını nasıl bulacağız? y x'in x'e göre, x'e göre olduğu çıkarımla buradan ulaşıyoruz. x'e göre ortalama değişim oranı, bu aralıktan y x'teki değişimin yine bu aralıkta x'teki değişme bölümüne eşit olacak. Değişimin simgesi üçgen şeklindeki delta harfi değil mi biliyoruz? Yunan alfabesindeki delta harfi değişmi simgeliyor. Delta y dedik. Delta y x de yazabilirdim ama böyle yazmayı tercih ediyorum. Yani y'deki değişim delta y bölü x'teki değişim delta x. Bu, bize bu aralıktaki ortalama değişim oranını verecek. Peki, y bu aralıkta ne kadar değişiyor? Bakalım, y 6'dan 0'a inmiş. Bunu, yani burayı bitiş noktamız olarak düşünebiliriz. Yani burası bitiş, burası da başlangıç. Tam tersini de yapabilirdik, sonuç yine aynı çıkardı. Sadece listenin daha yukarısında olduğu için buna başlangıç dedik. Çünkü x'in değeri burada daha düşük. Böylece burası da bitiş oldu. Yani 6'dan başladık, 0'da bitirdik. O halde y'deki değişim eksi 6 olur. Çünkü y üzerinde aşağıya doğru 6 birim ilerlemiş olduk. Eksi 6. Bunu 0 eksi 6 olarak da düşünebilirsiniz. 0 eksi 6. Gelelim x'deki değişime. Eksi 5'ten başlıyoruz ve eksi 2'ye yükseliyoruz. Yani 3 artıyor. Demek ki x'i 3 artırmakla y'yi 6 azaltmış oluyoruz. Veya kesri sadeleştirelim. Eksi 6 bölü 3 eksi 2 eşittir. Yani eksi 5 eksi 2 aralığında y x'in değişim oranı eksi 2'ymiş. Ortalama olarak x'i 1 artırdığımızda y'yi 2 azaltmış oluyormuşuz.